İstanbul'da 5.8 şiddetinde bir deprem gerçekleşti. Şehrin dört bir yanında binalar hasar gördü, her yıl daha da azalan toplanma alanları dolup taştı. Avcılar ve Sarıyer'de iki caminin minaresi yıkıldı. Bundan 20 yıl önce 17 Ağustos 99 depreminin şiddeti 7.4 olarak tespit edilmişti. Bu rakam çok şiddetli kabul ediliyor. İstanbul'da son bir haftada biri 4.6, diğeri 5.8 olmak üzere iki kez deprem meydana geldi. Türkiye için geri dönülemez kayıplara yol açan 17 Ağustos 99 depreminin ardından İstanbul bir kez daha deprem gerçeğiyle karşı karşıya. 17 Ağustos 99 depreminin üzerinden tam 20 yıl geçti. Peki bu sefer şiddetli bir depreme hazır mıyız? 1999'da 16 Ağustos'u 17 Ağustos'a bağlayan gece meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki yer sarsıntısı Türkiye tarihinin en büyük ikinci depremi olarak kayıtlara geçmişti. Resmi rakamlara göre depremde 18.373 kişi hayatını kaybetti, 48.901 kişi yaralandı, 5.840 kişi de kayboldu. Temmuz 2010'da yayınlanan Meclis Araştırma Komisyonu raporuna göre 99 depreminde 365 bin bina hasar gördü. 99 depreminin 20. yıl dönümünde İstanbul bir haftada tedirgin edici iki depremle sarsıldı. Ben burada esnafım. Şurada gördüğünüz dükkan benim. 12 yıldır buradayım. Deprem anında içerideydim. Buzdolabına bir şeyler koydum. Bir baktım dolap salınmaya başladı. Dışarı çıktım. Salıntı şu gördüğünüz yarık da 12 yıldır buradayım. Aynı. Sadece iki tane sıvı parçası düştü. Yani öyle anlattıkları gibi bina yan yattı, şu bu tamamen e, ne diyeyim, hayal ya da yalan diyeyim, öyle bir şey yok. Peki o sırada birine bir şey oldu mu? Yok, Hatından can geçiyor. kaybı yok. Ne can kaybı ne mal kaybı. Sadece buradaki esnafa özüldüm, mühlediler binayı, bir de 4-5 aile var, sokahta kaldı. Yani kapıcısından tut, hepsi sokahta kaldı. Kapıyı sepet dışarı attılar. Şimdi o konuda tamamen haklısınız, deprem alanları yok mesela şehir mesela Ekrem İmamoğlu sayın Ekrem İmamoğlu'nun mesela tedbir alabilir. Ama şu anda burada bir esnafın mağduriyeti var. Ne bileyim burada yaşayan ailelerin bir mağduriyeti var. Yani iyi tartılmadan, iyi ölçülmeden hemen böyle gelişi güzel paket yaptılar, sepet yaptılar, kapattılar, gittiler. Evet. Dur diye bak yol kapandı burada mesela. Yani şu anda herkes e, mağdur. Yani tamam ölçülür, tartılır, biçilir. Ondan sonra ama hemen öyle gelişik bir saatte al gülüm, ver gülüm. Bitti. Olmaması gereken bir şey. İyice bir et ötesinler. Yani kişi gelsin, baksın. Muayene gerekeni yapsın. Ama aldılar kapattılar gitti. Binada kaç aile yaşıyor? Binada benim bildiğim kadarıyla 4 aile yaşıyor. Bir de 7-8 tane şirket var. Hepsini, Hepsini tahliye ettiler. Depremin ardından neredeyse 60 artçı deprem kaydedildi. Kandilli Asathanesinin yaptığı açıklamalara göre bölgede bu şiddette bir deprem son 20 yıldır yaşanmadı. Ve bu depremler ana kolun hemen kuzeyinde oldu. Fakat depremlerin açısına baktığımızda depremlerin açısı yaklaşık kuzey, batı, güneydoğu, doğrultulu devam ediyor. Yani bu dünkü deprem ve bugün olan depremler ve de bunların açılarının dizilimi yaklaşık kuzey, batı, güneydoğu doğrultulu. Şimdi kuzey, batı, güneydoğu doğrultulu fayın hemen altında aslında ana fayatı var. Yani şu bizim kırılan fayatı şu anda şöyle devam ediyor arçılar. Altta da bir tane fay hattı var. Kırılması beklenen fay hattı. Bizim aslında kırılmasını beklediğimiz hat daha güneyinde bulunan fay hattı. Şimdi bu depremler neden önemli sorusu? Aslında önemli. Şimdi 4.6'lık depremde bu 5.8 deprem ve arçıları da aslında bizim aslında kırılmasını beklediğimiz aslında 7 ve civarında deprem üretmesini beklediğimiz fay hattında gelinme neden oluyor. O yüzden e, hala yani bu aşağıdaki deprem aslında Kuzey Oğlu zonunun kırılması gereken kolu hala kırılmadı. Gerçekten şu konuda aslında şunu söylemek gerekiyor. Bu depremler aslında kırılması gereken payı tetikleyebilir. Önemli olan adam bir tanesi de bu. Yani biz aslında 7. Nokta depreme yaklaşmaya başladık. Yani deprem öne aldı biraz daha bu 7'lik depremi. Ama biz şunu söyleyeceğiz. Deprem biz 20 yıldan beri söylüyoruz. Yani İstanbul deprem hazır değil. Türkiye'nin birçok il ve ilçesi depreme hazır değil. İstanbul Valiliği okulları bir günlüğüne tatil etti. İstanbul'un birçok ilçesinde üniversiteler ve binalar tahliye edildi. Trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı, deprem toplanma alanları dolup taştı. Yaşanan panik ve yoğunluk depremle ilgili endişeleri yeniden arttırdı. Bir çatlak oluştu söyleniyor değil mi? Çatlak zaten çok eskiden beri var. Ee, yaklaşık 20 senedir biz bir binadayız. Binadaki depremden kaynaklanan aslında doğru dürüst bir şey yok. Binadaki de çatlakların yolun bu yolun binanın kayma sebebi bu sağ tarafındaki zaki aşağıdaki büyük inşaattan kaynaklanan bir olaydır. Yani bunun örneği de haber türkün tam köşesinde aşağıdan baktınız mı görürsünüz. Ondan kaynaklanan bir yoldan dolayı bu zeminin kayması ki Allah vera da biraz çıktı yol şu an durdu kayma olayı. Yani buradan e, kamyon harfiyet kamyonu bile geçse bu e, binalar sallanıyor. Neden kaynaklanıyor? Aşağıdaki inşaatın böyle boş kalması yani bir türlü yürümemesi sebebiyle. Daha e, Türkçe'si altta yine bir numaralı daire yapılan bir tatilat yıllardan beri yani üç senedir tatilat var arkadaşımız yani bir türlü belediye buraya bir önlem alamadı. Taşıcı duvarlar yok hepsi yıkılmış yani bunu belediye yok kolanlarda e, soymuşlar demirler meydandaydı. Kiriş kırık demirler meydanda. Yani bunu bir türlü e, belediye mühürleyemedi. Ne olduysa ya, bir adam geliyor, işte konuşuyor. İki saat sonra adam başlıyor fil habire e, kırmaya. Yani bina sallanıyor ister istemez. Belediye verdiğimiz dilekçeler var. Bu verdiğimiz dilekçenin e, ben resmi olarak yöneticiyken verdim. Yani 15 senedi, yani 12 senede bir çatlaklık var. Yani bu yani inşaattan kaynaklanan yani bugün belediye başkanımız geldi. Belediye başkanımız geldi ama en azından sorar bu binada oturan var mı, kalan var mı bunlar veya yetkililer. Beyoğlu belediye, Bey oldu belediye Burada kalan insanlar, aileler nerede kalacak, nerede konaklayacak? Belediye size bir açıklama yapmadı. Hiçbir, şey, hiçbir şey, hiçbir şey yapmadı. Yani içeriden, hiç yani içeriden şunu yani şu şekilde çıktık yani. Arabanın anahtarını bile zor aldık içeriden. Benim memleketim ordu. Nerede kalacağım? Biz dört kişiyiz. Oğlum, gelinim, ben. Hanım, dört kişi şu an şeydeyiz. İnşallah burada bir çul buluruz, Habertürk'ün bahçesinde yatarız bir sefer. Şey. İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nusret Suna, toplanma alanlarındaki panik edici azalmayı böyle özetledi. E, nedir İstanbul'un şu anda deprem toplanma alanlarıyla ilgili durumu? Şimdi Çağdaş Bey, evet sizler de bahsettiğiniz gibi biz bunu 99 depreminden bu yana, 2000'li yılların başından bu yana sürekli her ortamda tekrarlıyoruz. 2000'li yılların başında hatırladığım kadarıyla 2000, 2001 veya 2002 senesinde o tarihte İstanbul'da 496 adet deprem toplanma alanı yani afet toplanma alanı tespit edildi. Şimdi bugünümüze geldiğimiz zaman bu 496 adetten 77 tanesinin kaldığını görüyoruz. Ne yaptık bunca zaman zarfında 20 sene boyunca neler yaptık 18-20 sene boyunca? Biz buralara AVM'leri diktik, rezyanslar yaptık, devasa gökdelenler yaptık. Sürekli imara açtık. 1999'daki Adapazarı depremi, Gölcük depremi, 2011'deki Van depremini düşünün. Aylarca vatandaşlarımız çadırlarda ve konteynerlarda kalıyor. Evet. Peki İstanbul gibi bir megakentte 16-18 milyonluk bir kentte işte bunların konulacağı yerler var mı? Vatandaşlarımız geceyi ve ondan sonraki günleri ikamet edeceği yerler var mı? Erdoğan'sa depremden sonra yaptığı açıklamada on binlerce toplanma alanı olduğunu iddia etti. Bazı açıklamalar da yapılıyor. O da toplanma alanları gibi İstanbul'da AFAD'ın yani Bırakın yüzlerce, binlerceyi, on binlerce şu anda ilan edilmiş toplanma alanları söz konusudur, vardır. Şimdi bizim odamızın, şube binamız Karaköy'de. Deniz kenarı, vapur iskelesinin yanında tabelalar var. Afet toplanma alanı deniyor. Ya buraları toplanma alanı olabilir mi? Hani tsunami beklemiyoruz deniliyor. Olmasın tsunami. Bir iki metrelik dalgalarla birlikte buraları su içinde kalacak. Ondan sonra söyleniyor, övünülerek söyleniyor, Yeni kapı toplanma alanı, Maltepe toplanma alanı. Buraları toplanma alanı olamaz. Hiçbir zaman sonradan doldurulan yerler toplanma alanı olarak kullanılamaz. Çok risklidir. Dünyanın dört bir yanında yaşanan çok daha şiddetli depremler hasarsız atlatılabiliyor. Türkiye'nin ise 17 Ağustos'taki kayıpları yeniden yaşamamak için 20 yıllık hazırlanma süresi vardı. 99'daki depremlerden sonra hükümet, hasarın giderilebilmesi için tüm vatandaşlardan toplanacak bir deprem vergisi çıkarmıştı. Ama depreme hazırlanmak için ödenen bu vergilerin akıbeti bilinmiyor. 2011'de dönemin Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, deprem vergisiyle toplanan paraları, sağlık, eğitim, duble yol gibi herkese faydası olacak işlere harcadıklarını açıklamıştı. ...bizim sağlığımıza gidiyor. 44 milyar liralık bir sağlık harcamamız var. Bu duble yollara gidiyor, demir yollarına gidiyor, hava yollarına gidiyor, çiftçimize gidiyor. Yani eğitime gidiyor değerli arkadaşlar. Bakın dün rakamlar verdim. 2002 yılında eğitime yaklaşık 10 milyar lira harcanıyordu. Üniversiteler dahil olmak üzere. Bugün 56 milyardan fazla para harcıyoruz. Onun için değerli arkadaşlar yani bazen zaman zaman bize şunu da soruyorlar. Şu kadar özelleştirme yaptınız ne yaptınız bu paraları? Çok açık. Hazineye verdik. Hazine bunları borç ödemede kullandı. IMF'ye olan borç neredeydi? Bugün nereye geldi? Yani bütün bu hususlar ortada. Bu ülkede çok güzel hizmetler yapılıyor. Deprem yaralarını da hep beraber saracağız. Özel iletişim vergisi adındaki bu vergiyle 36 milyar dolar toplandı. Toplanma alanları 20 yıl boyunca azaltıldı.